Arkadaşlar herkese merhaba. İddaa Tahmini Okup'un paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz iki kuponumuzdan 3.04 oranlık kuponumuz başarılı bir şekilde geldi arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz kuponumuz. Değerlendiren kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca dün e, analizlerden 7'de 4 yakaladık sanırım. Evet arkadaşlar 7'de 4 yakaladık. Ama maalesef bazen e, istediğimiz gibi gitmiyor sonuçlar. Rakov maçı 2 tane iptal var. Direkt var bilmem ne var. Sondreski Kopenhag maçına yine karşılıklı gol var dedik. Başarılı bir şekilde geldi. 2 tane gol iptal olmasına rağmen. Bizim yanıltan arkadaşlar Anderlecht iki buçuk üst demiştik, e, maalesef gol sesi çıkmadı ve Lille, bir buçuk üstünden yattık, e, analiz tabi. Yalnız kuponumuz başarılı bir şekilde geldi, iki tane kupon paylaşmıştık. İki tane kuponun biri geldi, kardayız arkadaşlar, yani zarar etmedik çok şükür. Yani bu bültende maç yakalamak hakikaten çok çok zor olmuş, çok çok zor olmuş arkadaşlar. Yine e, dün şunu göstereyim arkadaşlar ben sizlere dün ben kendim hazırlamış olduğum şöyle göstereyim 20 maçtan oluşan sadece 2-3 gol şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar sadece 2-3 gol oynadığım maçlar vardı yani bir çoğu başarılı bir şekilde geldi. Ben bunu kupon olarak oynadım arkadaşlar. 3 lira sadece 3 lira oynadım. Tabi bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani hakikaten istiyorum. Ama sizin taleplerinizi bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir etkileşimde bulunmuyorsunuz. Bir yorum yazmıyorsunuz. Beklentiniz nedir? Yani kanaldan beklentiniz nedir sadece kupon mu istiyorsunuz ya da e, az parayla e, yüksek oranlı kuponlar mı istiyorsunuz hiçbir etkileşiminiz yok arkadaşlar hiç kimse bir şey yazmıyor sadece izliyorsunuz çıkıyorsunuz ya ben sizlere bir şeyler sunmak istiyorum bir şeyler katmak istiyorum Ani karşılıklı fikir alışverişi olursa iyi olur diye düşünüyorum. Maç mı istiyorsunuz? Sadece kupon mu? Onu belirtin veya böyle yüksek oranlı kuponlar. Ha ben buna 3 lira salladım. Ha, 3 lira kaybedersen ne olacak? Zaten 2-3 orandan biz yattığımız oluyor. Ve sürekli yatıyoruz. Yani sürekli kazanan bir insanoğlu gösterin bana. Ben ben onu takip edeceğim. Alkışlayacağım. Yok arkadaşlar yok. Ama e, bilmiyorum. Yani Ne diyeceğimi bilmiyorum sizden hiçbir etkileşim görmediğim için arkadaşlar ya yani ben kendi kafama göre takılıyorum burada. Maçların analizini yapıyorum, sizlere sunuyorum. Oynadığım kuponları sizlere sunuyorum. Yani ben istiyorum ki kazanın arkadaşlar. Kazanın. Hep beraber birlik beraberlik içinde olmazsak yani bir yere varamayız. Yani niye sitem ediyorum? Ee, bu kadar şey söyleyeyim yani emeği de boş verin artık. Ya emeği de e, takmıyorum. Yani sizden hiçbir etkileşim almıyorum ben. Ya bir yorum yazar insan ya arkadaş sen analiz verme. Ya işte sadece kuponları sun bize. Ya, derseniz ben onu da e, değerlendirmeye alırım. Ha, dün iki tane kupon verdik. İki kupondan biri geldi. Ondan önceki gün yattık. Ondan önceki gün Yine tutturduk. Ondan önceki gün yine tutturduk. Bir önceki gün yani ay bazına vurduğunuz zaman arkadaşlar yüksek bir başarı oranımız var. Yani bilmiyorum artık ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum arkadaşlar. Yani ben insanlar kazansın istiyorum. ya yani bir faydamız dokunsun istiyorum insanlara. Ama görüyorum sadece arkadaşlar izliyor çıkıyor. Ya izde izde e sen kazan ama ben senin fikirlerine de saygı duyuyorum, senin fikirlerine de, yani senin fikirlerini de değerlendirmek istiyorum. Yani ne istiyorsun, kanalda beklentin nedir, kupon mu, sadece kupon mu istiyorsun, sadece analiz mi istiyorsun? Ya da sadece örnek veriyorum, arkadaş dersin, ben yüksek oynuyorum, bana iki oran da yeter dersen ben onu da değerlendirmeye alırım. Rolling kuponu mu istiyorsun? Yani ne istiyorsun? isteğin nedir onu bir belirt arkadaşım. Yani sadece izlemekle bilmiyorum artık. Neyse arkadaşlar bugünkü iki tane kuponumuz var. Biri 3.99 orandan oluşuyor. Biri 7.17 iki tane kupon var arkadaşlar. Şu an ekranda görmüş olduğunuz maçların iki tane yani ikiye bölün iki tane kupon oluşturdum ben. Aklınıza yatarsa Değerlendirin. Aklınıza yatmıyorsa e, tabii ki değerlendirmeyiniz. 3.99 oranlı kuponumuzun ilk maçı Letçya-Gdansk, Letç Poznan maçı var arkadaşlar. Saat 20'de başlayacak. Bu maça iki buçuk üst. Yani kupamda ben bu şekilde değerlendirdim. Ha, dilerseniz sizler de değerlendirebilirsiniz. İnşallah iki tane kuponumuz da kazanır. Ya insanlar kazanır. Ben bunun peşindeyim arkadaşlar. İkinci maçımız Almanya 3. liginden Meppen-Ingolstadt maçı var. Yine 2.5 üst düşündüğüm bir maç. Yani maç üstte gider. Ev sahibinin katkılarıyla tabi ki. Ve üçüncü maçımız Bochum-Düsseldorf maçı. Maç sonucu 1. Yani bu şekilde sunmamı istiyorsanız sadece maçları vereyim çıkayım. Veririm arkadaşlar. O da sıkıntı değil. Yeter ki kazanan siz. İkinci kuponumuz biraz e, riskli arkadaşlar. Ama gelmeyecek diye bir şey yok. Tabii ki zaten bu hafta sürprizler haftası. Hiçbir maçımız doğru düzgün gitmiyor. Bültende bulunan hiçbir maç doğru düzgün gitmiyor arkadaşlar. Ya bu yüzden ben de biraz e, şeye kaçtım. Hani gelmemesi için herhangi bir neden yok. Evet, şu an kuponun açılmasını bekliyorum. Biraz internette sıkıntı var. Şöyle bir bakayım ben arkadaşlar. Evet açıldı. Uygulamayı kapat diyelim. Tekrar açalım arkadaşlar. Bazen böyle aksilikler olabiliyor. Kusura bakmayın. Evet ikinci kuponumuz arkadaşlar. Kayseri Spor kara gümrük maçı. mas sonucu 2 Mr. City fulham maçı arkadaşlar saat 20.30'da başlayacak İngiltere Premier Lig'den. Mr. City fulham hand maçı Handikap 1. 2.10 evet 2.05'e düşmüş maalesef. Ve Bromby Link bir maçı arkadaşlar. Yine Handikap 1. Toplam 7.17 oran yapıyor. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Değerlendirmek isterseniz bol şans diliyorum, bol kazançlar arkadaşlar.